Ha. Kürekte Ankara'da çok heyecanlı bir turnuva bizi bekliyor. Gençler Türkiye kupası Mogan Gölü'nde yapılacak. Şimdi ben Eymir'in müdavimiyim. de her yere girdim. Bir girmediğim burası vardı. Buraya da girmek bugün nasip oldu. Öyle gizemli bir yanı yokmuş. Bir tane kulübe var. Kayıklar orada duruyor. Ama hocam burada, iyi temsilcisi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim biz Ankara'da böyle görkemli bir etkinliği duymamıştık, görmemiştik. Evet, teşekkür ederim öncelikle. Hoş geldiniz. Eee 25 yıl sonra Ankara'da bu büyüklükte bir yarış yapılacak. Daha öncesinde yapılıyordu. Fakat 25 yıldır yapılmıyor. En son yarışta 2005 senesinde e, üniversiteler arası yarış yapılmıştı. O günden beri hasetle bu anı bekliyorduk. Neyse ki e, Haziran'ın 25'inde ve 26'ında bu özlemi gidereceğiz. Güzel bir yarış olmasını bekliyoruz. Umarım e, bundan sonra her sene mutlaka Ankara'ya bu büyüklükte bir yarış alırız. Niyetimiz bundan sonra uluslararası bir yarış alabilmek. Şimdi bu büyüklüğü biraz açmak lazım ama nasıl evet. Ha Şimdi Türkiye'de en önemli yarışlar yani puanlı yarışlar olarak da değerlendirilen Türkiye Kupası ve Türkiye Şampiyonası yarışmaları var. Büyükler ve gençler olarak ayrılıyor. Büyükler, büyük yarışları bitti. Sakarya'da yapıldı, Sapanca Gölü'nde ikisi de. Bundan önceki bütün yarışlar da genelde hep Sapanca Gölü'nde yapılmaktaydı. Federasyonumuz Yeni federasyonumuz daha doğrusu yeni yönetimi Türkiye'ye sporu yaymak için yani Türkiye tabanına kürek sporunu yaymak için Şu anda Türkiye'nin her yerinde Faaliyet göstermekte Doğal olarak en başa da Başkent olduğu için Ankara'yı aldılar Sağolsunlar Ankara'da Gençler Türkiye Kupası yapılacak Adıyaman'da da Gençler Türkiye Şampiyonası Yapılması planlanıyor şu an için Biz çok mutluyuz Şimdi bunu duyunca ben Eymir olur diyordum çünkü hep Ot kürek takımı ve Eymir göre özdeşleşmiş durumda ama başka takımlar da varmış. TED var, Çanköy Üniversitesi var bildiğim kadarıyla. E, TED ve Evet üniversitesi. Onlar Mogan Gölü'nde çalışıyorlar. Bu sene faal olmuş iki kulüp. Evet, Ottu çok eski bir kulüp köklü. 60. yılına yaklaşıyor. Hatta bu sene 60. yılımız. Evet. Buradan yapılmamasının sebebi burası Türkiye'de e, yarış yapılmaya uygun bir yer değil. Yani kürek yarışları 2000 metre üzerinden yapılmakta. Bizim burada düz 2000 metre alanımız yok. Mogan Gölü aslında bu işin biçilmiş kaftan. Tabii gölün de e, temizlenmesiyle ilgili problemler vardı. Temizleme işlemi tamamlanmadı ama devam etmekte de olduğu için şu anda kürek yarışları yapılmaya uygun pozisyonda. Biz de bundan nasibimizi almak istiyoruz. Ülkenin domine eden kulüpleri var. Fenerbahçe falan gibi. Onlar da sanırım evet. buraya gelecekler ilk defa Ankara'da herhalde yarışacak evet, onlar. Evet, çok o uzun zaman sonra ilk büyük defa. Büyük bir, e, uzun süreli bir hikayeleri yok o takımların. Kadarıyla. E, şöyle, e, Türkiye'nin iki büyük kulübü var. Fenerbahçe ve Galatasaray e, kürek takımında. Çok da rekabet içeriyor e, bu branşta onların Hı. varlığı. E, çok uzun süredir onlar bu işin içerisindeler. Her zaman varlar. Olmaları da aslında spor branşımızın ilerlemesi için önemli bir etken. Ankara'ya gelecekleri için biz de biraz heyecanlıyız aslında. Ee, bakalım göreceğiz nasıl yarışmalar yapacaklar. Ama gençlerde şöyle bir durum var. Yani gençlerde her kulübün bir ekipte de olsa iki ekiple de olsa bir şekilde varlık göstermesi söz konusu. Yani Güzel yarışlar olacağını ümit ediyoruz. Ee, Sakarya'dan, İstanbul'dan, Adana'dan, Van'dan. Sinop'tan katılacak takımlarımız var. Yaklaşık 20 takım olacak. 500'ün üzerinde de sporcu katılımı bekliyoruz. Ankara'dan 50 sporcu katılacak. 3 kulüp, 3 kulübün toplamından 50 Hı -hı. sporcu katılacak. Bu bizi mutlu ediyor aslında. Çünkü Biz iptalimiz Ankara. Ya şimdi ekip bazında iptal olduğumuz erişler var. Ama takım şampiyonluğu pek mümkün değil. Ama 6 madalya almasını beklediğimiz ekiplerimiz var. Valla şimdi biz Ankara kanalıyız. Ankaralılar Aynen. çoğunlukla izleyecek. Evet. Böyle güzel bir etkinlik var. İddialı olduğunuz kategoriler de var. Havalar da güzelleşti. Mogan çevresi de çok güzel olacaktır mutlaka günlerde. Bekliyoruz diyelim mi? Kesinlikle. Ankara yani Ankaralıları ee, fazlasıyla bekliyoruz. Hani bize destek olurlarsa, orada olurlarsa... Branşımıza destek olurlarsa Ankara'nın bu işi ne kadar iyi yapabildiğini gösterirsek Türkiye'ye biz çok mutlu oluruz. Valla belediyelere de düşüyor. Belediyeler de tanıtımında katkı sağlayacaklar, duyuracaklar. Hatta otobüs kaldıracaklar, getirecekler ki evet. bir şenlik havası olsun. Aynen. Sporun en güzel kısmı yarışmak kadar izlemesi de aynı zamanda. Bu ilk yarışımız uzun yıllar sonra ilk yarışımız olacak. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz organizasyon olarak. Hatalarımızı göreceğiz. Dediğiniz gibi belediyelerin, kurumların desteğiyle de bir sonraki yarışta Türkiye'deki en iyi yarışı yapmak istiyoruz. Orada olacağız. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Sağ olun.